duymaya başladık bu anoreksio nervosa nedir belirtileri nelerdir ve kimlerde görülür Tabii anoreksi nervoza dediğimiz şey bir tür yeme bozukluğudur ve e, erken tedavi edilmezse veya tedavide geç kalınırsa ölümcül hastalıklara veya hatta ölüme neden olabilen bir hastalıktır. Şöyle söyleyebilirim anoreksi nervoza bozukluğu olan kişiler ince kalmak için e, aşırı bir çaba harcarlar. Kendilerini aynaya baktıkları zaman e, algıladıkları vücut konusuna fazla önem katarlar ve burada da aslında bilinçte bir e, değişiklik vardır. Yani oldukları kilodan çok daha aşırısını görürler hep. Buna çevrede insanlar e, sen çok zayıfladın deseler bile bu bir fayda etmez. Çünkü o noktada kişi sürekli enerji alımını kısıtlayan hareketlerde bulunur. Bunun içerisinde e, açlık hissini bastırmak diyebiliriz. Hı hı. Veya laksatif ilaçlar kullanmak, idrar söktürücü ve benzeri ilaçları yanlış yere kullanmak diyebiliriz örneğin kişi kendini vücut ağırlığına ve biçimine gereksiz önem yükler ya da fazla gelir hep. Görülme oranına baktığınız zaman %90-95 oranında kadınlarda daha fazla görülür. En yüksek e, sıklıkta ise 12-20 yaş, 20 yaş ergenlik dediğimiz dönemde gerçek bu evet, Aynen öyle. Belirtilerine gelecek olursam eğer genel olarak Aşırı kilo kaybı, halsizlik, hı hı. E, artık yemek yemeği sürekli kafaya takma ve sürekli bu kilo alımını e, aşağı indirmek için sürekli tartılmak, yemek yemi yenilen ortamlara girmeye kaçınmak, açlık hissini bastırmak dediğim gibi, uyku bozukluğu, kadınlarda 3 ay adet görememe veya adette düzensizlik. Aynı evet. zamanda e, soluk cilt yemek kalori ile takıntılı olma. Bu biraz Hı -hı. önce bahsettiğimiz biyopsikososyal açı vardı ya, evet. anoreksiye nörozi için şunu söyleyebilirim. Eğer ki e, biyolojik açıdan baktığımız zaman ailesinde bu rahatsızlık var mı yok mu bir. İkincisi, e, es zamanlı görülen rahatsızlık dediğimiz e, durum var mı yok mu diye bakarız. Örneğin anoreksiye için... Obsesif kompulsif bozukluk ailede var mıydı yok muydu? Bu eş zamanlı görülen bir hastalık olabilir veya risk faktörü olabilir. Bu durum genetik açısından değerlendirilebilen bir olaydır. Ee, psikolojik açıdan baktığımız zaman ise kişi kilo alımını e, takacak bir düzeyde mi? Anoreksiya özelinde bu kişiler genelde çok mü mükemmelliyetçidir. Detaylarda çok boğulurlar. Yani kilolu olması bile şart değil. Zayıf bile olabiliyor. Aynen öyle. ki zaten anoreksiya da asıl önemli olan budur. Kişiler kilolu değildir. Kişiler zayıfken kendilerini algılayış biçimleri kiloludur. Çok ünlü bir sanatçı bu konudan hastanelik olmuştu. İrem Derici. Bu orantısızlık mı? Evet. Aşırı bir kilo kaybı hı hı. söz konusuydu. Halbuki biz kendisine bildiğimizden beri hep zayıf bir bünyesi vardı. Hı. Ama kilo Maalesef ki bu tarz takıntılar yapabiliyor kilolu bile olmasa insanlar. Aynen öyle. Ee, zaten kilolu olmadıkları için bu onlara kilo verdiren şey aslında kilolu oldukları değildir. Onların bilinçleridir. Ve gelen danışanlarımızdan şunu görüyoruz. Nasıl böyle oldum bilmiyorum. Ben zaten zayıf bir insandım. Ne ara bu noktaya geldim anlamadım derler. Ve e, tedavi alma sürecinde ise... Genelde gitmek istemezler tedaviye. Çünkü bunu kabul etmeye pek yaklaşmazlar. Hı hı. Çevredeki insanlar genelde onları yönlendirir. Ve erken tedavi için bir adım atılır. Ya evet. da ciddi bir sağlık sorunu hani... Ee hastaneye kaldırılabilecek derecede sağlık bozulduğunda fark edebiliyorlar herhalde bunu belki de. Aynen öyle. Belirtiler kısmında e, görülebilen bir diğer şeyi de söyleyeyim sizlere. Son üç ay içerisinde yineleyen tıkanırcasına yemek yeme ya da çıkartma, e, yanlış yere ilaç kullanımı dönemleri de görülebiliyor bu insanlarda. Hı hı. Yani yese bile kişi onu çıkartma eğiliminde bulunuyor bir şekilde. Bunu bilinçli olarak mı yapıyorlar? Bunu evet bilinçli olarak yapıyorlar. Çünkü o ee, bahsettiğimiz psikolojik açıdan yedikten sonra ne yersin hiç önemli değil. Kebap yese de aynı şeydir onlar için. Küçük bir tatlı yese de veya bir elma yese de. Sonrasında duydukları pişmanlık duygusu aşırı fazladır ve bu yüzden e, sürekli onu çıkartma eğiliminde olurlar. Belli bir yerden sonra bazı danışanlarımıza gözlemlediğimiz artık bilinç dışı bunu yapıyor. Çünkü alışıyor. Hı -hı. Çünkü e, o sadece o sırayı yiyor, doyum hissini alıyor. Sonra ...çıkartma eğiliminde bulunuyor. Bazı durumlarda otomatikleş edebiliyor. Ciddi bir psikolojik rahatsızlık. Yani. Evet, evet, aynen öyle. Çevresel açıya gelecek olursam... ise, ise bu has, rahatsızlık açısından... ...anoreksiya nervozada... E, ...şöyle ki çevresinde... ...özellikle... E, ...anne baba ilişkileriyle... Hı hı. E, ...zayıf olanlar da... ...burada aslında risk faktörüne girebiliyor. Şöyle ki... E, ...baskıcı bir aile veya baskıcı bir toplum e, çevrede yetişirse eğer bu kişiler sürekli mükemmele ulaşmaya çalışır veya hiçbir zaman tatmin almazlar. Çevresinde hep gördüğümüz duyduğumuz bu e, popüler kültürün etkisiyle zayıf olmam lazım. Kilo vermem lazım. Evet. Yaşımda, şu yaşımda bu kiloda olmam lazım. İleriki yaşlarımda şu kiloya asla ulaşmamalıyım. Tarzında bir baskı varsa bir sürekli bir e, manken gibi olma ...durumu aşılanmışsa bunun da tabii ki de risk faktörüdür diyebiliriz. Evet. Sadece kiloyu değil başka psikolojik sıkıntıları veya mutsuzlukları kafaya takıp da bu hastalığa sebebiyet verebilir mi? Yani kişi sadece kafasına kiloyu değil de mesela eşiyle yaşadığı bir sıkıntıyı kendisini içerisine yedirerek bu rahatsızlığa sebep olabilir mi? Ee, ...her şey birbirine etkiler aslında. Tabii ki danışanlarımızda bunu görüyoruz. Şöyle ki başka bir e, problem dolayısıyla geliyorlar. E, sonrasında a, bakıyoruz ki kilo verme... Başka başka sebepler Evet çıkıyor. kilo verme durumu ortaya çıkıyor. Bunu konuşurken bakıyoruz ki aslında kişi vermek istemiyor. Annesi onun kilo vermesini istiyor. Ve annesiyle arasında olan problem buna yansımış oluyor. Kişinin aslında vermek istemediğini o an o da farkına varıyor. Hı -hı. Bu yüzden birbirlerini her şeyi etkileyebilir diyebilirim aslında. Şimdi kilolu kişilerin hayatlarında en çok duyduğu cümle sen yine mi kilo aldın ya da sen hala zayıflamadın mı? Birçok kişiyi mutsuzluğa ve depresyona sürükleyebiliyor. Yani bu anlamda kişilerin neler yapması gerek böyle bir duygusal boşluğa düşmemeleri için? Birincisi özgüven. Demek istiyorum. Ne Hı -hı. kiloda olunursa olsun, ne görünümde olunursa olursa olsun, kişinin ilk olarak kendine özgüvenini e, devam ettirmesi gerekiyor ve çevreden gelen herhangi e, iltifat dahi bile olsa ya da e, kötü bir laf bile olsa bunları bir yere kadar e, ciddi almaları gerekiyor. Önce kişi kendisine saygı duymalı ve kendisinden emin olmalı. Çünkü biz neye inanırsak aslında çevremizdekini de ona inandırıyoruz. Öyle. Biz kendimizi değersiz, çirkin, çok kilolu olarak e, inandırırsak, öyle görürsek çevremizin de başka türlü görmesi zaten mümkün değildir. Evet maalesef. Yani kilo vermede sadece diyet, egzersiz ve gıda takviyelerinin yanı sıra psikolojik destek almak şart mı diyorsunuz? Evet eğer ki ee, bahsettiğim süreçleri geçiriyorlarsa gidiyorlar sürekli yani beceremiyorlar bu diyet neden olmuyor diyorlar neden veremiyorum bu noktaya gelmişlerse burada aslında psikolojik bir sıkıntı var mı buna bakmak lazım? Veya asıl problem ne? Ne, neden vermek istiyorum veya ben vermek istemiyor muyum? Evet. Neden ben verme ihtiyacı duyuyorum ya da neden veremiyorum? Noktalarında psikolojik anlamda desteğe başvurulması gerekiyor. Yani diyete başlama kararı alındığında bu yolda yürürken kopukluklar olduğunda mutlaka ki kişilerin psikolojik olarak yardım almaları gerekiyor. Ve bu anlamda da sizin gibi profesyonel kişilerin kapısını çalmaları gerekiyor. Evet yani gelenlerden de geri dönüş alıyorum bunun aslında hep şöyle diyorlar hiç aklıma gelmiyordu hani bunun etkileyeceği sonucunda fiziksel bir olay yapıyorum. Kilo veriyorum spora gidiyorum hani neden olmuyor kısmında geri dönüşler bağımında söyleyecek olursam hep şunu diyorlar evet öyleydi ama işe yaradı. Demek ki benim sıkıntım başka bir şeymiş. Ben yeni farkına vardım. Evet. Ben bunu yönlendiriyormuşum. Bu yüzden ben veremiyormuşum. Aslında beni istemiyormuşum diyenler çok oluyor. Evet yani bugün de fark ettik ki her şey aslında psikolojiye çıkıyor. Evet öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Size de çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Sizlere ulaşmak isteyenlerde de, isteyenler için de ekranımızda zaten iletişim numaraları yer aldı. İnşallah bir sonraki programlarda da tekrar başka konularla görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun inşallah. Görüşmek üzere. Efendim İlk Nur ile Formda ve Fit Yaşam'da yine bu hafta değerli konuğum İlkin Hanım'la psikoloji üzerine ve kilo verme üzerine güzel bir sohbet yaptık. Bir sonraki İlk Nur ile Formda ve Fit Yaşam'da yine değerli bir konuğumla karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın diyoruz.